Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir açıklama yapacağım hemen introdan sonra video gelsin <gülüyor> Arkadaşlar size humman serisine başlayacağım söyledim ama ancak belli, belli, belli bir nedenlerden dolayı humman serisini çekemeyeceğim Nedenini de söyleyeyim bunları bir süre oynadım oynadıktan sonra bilgisayarda kasmaya başladı ve video çektiğimde Oyun kast ve iğrençli şekli büründü. Onun için HUMMA serisi yap yapamayacağım ama her gün video atmaya dikkat edeceğim. Bayram nedeniyle de zaten 4 gün video atamayacağım. Ee, onun e, HUMMA serisinin yerine yine her gün farklı farklı oyunlar oynayacağım sizinle beraber. Ailemize katılmak için kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve isteklerinizi yorumda belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.